Şahımız sözünü sakınmaksızın Hüsumet getirmeye geldim dedi Şahımız sözünü sakınmaksızın Hüsumet getirmeye geldim dedi Babayla oğlum ve yanayla kızım Dost aranızı açmaya geldim dedi Babayla oğlun ve anayla kızın Dost aranızı açmaya geldim dedi. Öz kızın öz oğlun seni satacak anam ve baban ihanet edecek Öz kızın öz oğlun seni satacak anam ve baban ihanet edecek Ev halkın sana düşmanlık güdecek Dost aranızı açmaya geldim dedi Ev halkın sana düşmanlık güdecek Durst aranızı açmaya geldim dedi Müzik Kervanım buna her can dayanamaz Bu muhalefeti hiç katlanamaz Kervanım buna her can dayanamaz Bu muhalefeti hiç katlanamaz Bu kadar zorluğu kabullenemez Dost aranızı açmaya geldim dedi bu kadar zorluğu kabullenemez dost. Aranızı açmaya geldim dedi.